merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili balık burçları geçtiğimiz ay itibariyle akrep burcunda yaşanan güneş tutulmasıyla tutulmalar döngüsünü başlattık bu ayda çok önemli bir ay tutulmamız var akrep tutulmasına nazaran biraz daha sert biraz daha keskin hatları olan bir tutulmadan bahsedeceğiz ancak tabi ki sizler biraz daha e, olumlu açılar alıyorsunuz ay düğümlerinden. O yüzden diğer sabit gruplara göre daha rahat geçecek bir tutulma süreci olacağını düşünüyorum. Tabii ki kişisel doğum haritalarınız müstesna olmak üzere. 30 Ekim tarihinde de Mars retro harekete başladı biliyorsunuz. Bu retro hareketle beraber özellikle ailevi konular 4. ev, eviniz, yuvanız, konfor alanınız hattında bir içe dönüş yaşadınız. Yani bir e, ruhsal sürece giriş yaptınız e, zaten mars retrosu videomda ve akrep tutulması videomda bunları detaylı bir şekilde anlattım esasında kasım ayına bizler bu enerjilerle giriyoruz arkadaşlar kasım ayı gündemine geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olursanız aramızdaki alma verme dengesini daha rahat bir şekilde sağlarız aynı zamanda videoyu beğenebilir yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz bilhassa ekim ayına dair yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum Aynı zamanda aşağıdaki linkten Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Kanala destek olmak isteyenler varsa yine aşağıda bulunan teşekkürler butonundan veya katıl butonundan kanala destek olabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ve hemen hızla Kasım ayı gündemine girelim. Aslında Kasım ayı hemen akrep tutulmasından sonra yaşanacak olan Boğa burcunda yaşanan bu tutulmayla başlıyor. <gülüyor> Cümleyi toparlayamadım. Yani 8 Kasım'da yaşanacak olan Ay tutulması Kasım ayının girişini doğrudan etkiliyor. Zaten akrep tutulmasının etkilerini üzerimizden atamamışken hemen ikinci tutulmayla bu kadersel şamayı tamamlıyoruz. 8 Kasım tarihinde Boğa burcunun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşanacak ama onun öncesine ve sonrasındaki gezegensel etkileşimler bu tutulmayı daha çok şekillendiriyor. 6 Kasım tarihinde Venüs Uranüs karşıtlığı, 7 Kasım tarihinde Venüs Satürn karesi, akabinde ay tutulması ve 9 Kasım tarihinde Merkür'ün ve Güneş'in Uranüs'le karşıtlıkları. Son olarak da Merkür'ün Satürn'e karesi oldukça aktif. Burada bilhassa sabit burçlarda bulunan evlerimizde yoğun bir gerilim hattı olduğunu söyleyebiliriz. Uranüsün bu tutulmayla kavuşumu, uranüsyen bir tutulma olması hasebiyle ani gelişebilecek ekstrem durumları da işaret ediyor. Şimdi boğa burcu sizin haritanızın 3. evini yönetiyor. Bu tutulmayla beraber çok sürpriz haberler alabilirsiniz sevgili balık burçları. Sürpriz haberler, teklifler, görüşmeler, tanışmalar yazışmalar kararlar üçüncü ev konularıdır aynı zamanda yakın çevrenizle alakalı da bir gerçekliğe aniden uyanabilirsiniz bu yine araba araç trafikle alakalı aniden arabanızı satmak zorunda kalabilirsiniz araba alabilirsiniz vesaire aniden bir yerden bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz birisi sizi çağırır ona destek olmanız gerekebilir gibi etkileşimler mevcut burada bilhassa akrep burcunda yani dokuzuncu evinizde toplanan gezegenlerin etkileşimleri çok önemli çünkü burada bir iletişim hattı devreye giriyor. Zaten geçtiğimiz yıl boyunca bu etkilere biraz aşinasınız. Ama bu iletişimlerle beraber çevrenizdeki insanlar veya uzaklardaki kimselerle ilgili kadersel dönüm noktalarınız mevcut. Burada aslında siz belki uzaklaşmak istiyorsunuz, belki çevrenize ilgilenmek istemiyorsunuz, belki daha uzaklara gözünüzü diktiniz ama gözünüzün önünde olan bazı şeylere de Odaklanmanız gerekiyor ve bu da biraz eğer bugüne kadar çok fazla gerçekleştiremediyseniz sert bir şekilde meydana gelebilir. Keza satürn 12. evden de kare görünüm yapıyor. Burada demek ki yurt dışı ile alakalı gündemi olan balık burçları varsa bu alanlarda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Aniden bir yerden bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Eğitim sürecine devam eden balık burçları ile alakalı yine ekstrem süreçler olabileceği gibi. Çok sürpriz bir haber, teklif, görüşme veya bir farkındalık, bir uyanış veya bir karar süreci tetiklenebilir gözüküyor. Tutulmaya dair kapsamlı bir video paylaşacağım. Ee, orada daha detaylı bir şekilde aktarırım. Ama e, alacağınız haberlere karşı da hazırlıklı olmanız gereken bir süreçten geçeceksiniz. Özellikle Kasım ayının ilk 10 gününde yoğun bir şekilde etkilerini hissedeceğiz. 10 Kasım sonrasında enerjiler biraz şifalanmaya başlıyor. Aslında tutulmanın o zorlayıcı etkilerini üzerimizden atıyoruz ve gökyüzünde gerçekten çok şanslı etkileşimler mevcut. Venüs-Neptün üçgeni ile başlayan süreç e, Merkür-Neptün e, üçgeni, Venüs-Plüt 60'lığı, Merkür-Plüt 60'lı ve yine Güneş-Neptün üçgeni, Venüs-Jüpiter üçgeni gibi devam ediyor ve 19 Kasım'a kadar bu 9 günlük süreç gerçekten oldukça şanslı, destekleyici görünümlere sahip. Burada esasında genel hatlarıyla baktığımızda Akrep Burcu'nun vurgusuna rastlıyoruz. Bu da sizin haritanızda 9. evi yönetiyor. Burada bilhassa 9. ev konularında yani uzak diyarlar, yurt dışı, yeni eğitimler, hukuksal konular, inançlarınız, yaşam yolculuğunuzla alakalı çok pozitif gelişmeleri tetikleyecektir. Yani belki... Bir yurtdışı başvurusu yaptınız ama hani çok da umudunuz yok öyle bir şey olabilir ki hayallerim gerçekleşti diyebilirsiniz zaten jüpiter ve tüm burcunuzdan destek gönderiyor dolayısıyla burada ne kadar çok dua eder ne kadar çok pozitif enerji çalıştırırsanız o kadar çok daha bu hayale yaklaşma imkanınız var sevgili balıklar. Zaten sizin tezahür yeteneğiniz sorgulanmaz. Bunu çalıştırmak oldukça önemli olacak. Yeni bir yaşam yolculuğuna doğru artık ilerleyeceksiniz. ve Belki de birçoğunuz şehir değiştirecek, ülke değiştirecek veya inanç sistemlerini sorgulamaya başlayacak. 16 Kasım'da Venüs yay burcuna geçiyor ve 17 Kasım tarihinde Merkür'de yay burcuna geçiyor. Artık temalar biraz daha 10. ev konularına doğru ilerliyor. Yani kariyeriniz, geleceğiniz, toplumsal statünüzle alakalı temalarda iyicil gelişmeler yaşamaya başlıyorsunuz. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise önemli bir görünüm var. mars Neptün karesi. Aslında bu etki 19 Kasım'da mı sadece çalışıyor? Hayır. Geçtiğimiz aydan beridir biz bu etkinin, enerjinin etkisi altındayız esasında. Ama biliyorsunuz 30 Ekim'de Mars retro harekete başladı ve retro Mars'la Neptün tekrar kare görünüm yapıyor. E, Neptün zaten burcunuzda e, özellikle 22 derece ikizler ve 22 derece balık hattında gerçekleşen bir kare yükseleniniz 20 ila 25 derece arasında ise bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz e, burada e, özellikle tabi ailevi konular yerleşim yeriniz yaşadığınız ev, aileniz aile büyüklerinizle alakalı biraz huzursuz bir ortam deneyimlemiş olabilirsiniz geçtiğimiz süreçlerde ama aniden taşınmak ne bileyim hayalimdeki evi buldum, ailemle sorunlarımı çözdüm veya işte kimse beni anlamıyor, kimse beni dinlemiyor, işte herkes bana düşman enerjisi çalıştırmak yerine. Olayları biraz daha gözlemci pozisyonundan okumaya çalışın. Çünkü algılarımız biraz karışık. Bize vaat edilen gerçeklikle uymuyor olabilir. Bunlarla ilgili temalarda biraz sorunlar ve sıkıntılar var. Bu nedenle özellikle... Bu dördüncü ev konularında çok net ve keskin adımlar atmamaya çalışın. Mars'ın düz seyrini bekleyin. Tekrardan o noktaya dokunuşunu bekleyin. Orada biraz daha e, neyin ne olduğunu daha iyi bir şekilde gözlemleyebileceksiniz diye düşünüyorum. 22 Kasım tarihine geldiğimizde Güneş yay burcuna geçiyor. Artık Merkür, Venüs, Güneş'in 10. evine geçmesiyle beraber dikkat çektiğiniz bir pozisyondasınız. Kararlarınız, söylemleriniz, adımlarınız izleniyor biraz daha parladığınız biraz daha yükseldiğiniz belki kariyerde yükseldiğiniz belki insanların gözü önünde olduğunuz bir süreci aktive edeceksiniz ve 24 Kasım tarihinde yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay meydana geliyor özellikle bir derecede meydana gelmesi yeni bir başlangıç için bir adım atmak olarak nitelendirilebilir burada kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı yeni bir gelişme var yani belki yeni bir iş belki yeni bir ünvan Belki medeni durumunuzla alakalı bir yenilik. Belki aile büyüklerinizle alakalı yenilikler. E, gibi durumlar söz konusu olabilir. E, sevgili balık burçları 24 Kasım'da aynı zamanda yönetici gezegeniniz Jüpiter retro hareketini tamamlıyor. Ve düz seyrine başlıyor. Üstelik 28 derece balık burcunda. E, aslında bu konuya dair bir video paylaştım. İkinci şans adıyla. Çünkü... E, Nisan ve Mayıs aylarında Jüpiter e, bu derecelerde bulunmuştu ve akabinde Koç burcuna geçmişti. Sonrasında e, bir süre sonra retro harekete başladı ve tekrar bu derecelere geldi. O süreçte hayatımın şansı, hayatımın fırsatı diyebileceğiniz bir şeyi kaçırmış olabilir misiniz? Veya elinizdeki bir şey kaybetmemek adına bu şeyi görmezden gelmiş olabilir misiniz? Bunları doğru bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Bunlarla ilintili olarak e, özellikle ikinci bir şans yakalama imkanı var. tabii ki burada e, kritik dereceler olduğu için doğum haritalarınız önem arz ediyor. Yani doğum haritalarınızın tetiklenmesi burada oldukça önemli. Evet, ayın sonuna doğru ilerlediğimizde ise Mars-Satürn üçgeni e, kesinleşiyor. Burada özellikle e, aile ile alakalı problemler varsa, kökleriniz, atalarınız, geçmişiniz, bunları çokça sorguluyorsanız, yani bu konuda ben ne yapabilirim? Onlara kızmak yerine veya oradaki kaderime hayıflanmak yerine bunu nasıl iyileştirebilirim, nasıl şifalandırabilirim diye e, bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle bilinçaltı çalışmaları yapmak, e, regresyon çalışmaları yapmak, ne bileyim, e, ailenizle, köklerinizle aranızdaki bağlantıyı e, farklı bir gözle değerlendirmeyi seçmek oldukça önemli olacaktır bu süreçte. E, bunu hayıflanmak yerine ve bunun da uzun vadeli ve emek gerektiren bir e, çalışma olduğunun farkında olmanız gerekiyor. Keza 30 Kasım'da Merkür ve Satürn arasında yine kontak var. Merkür de burada ilerlemek için bilinçaltı kodlarınızı güncellemeniz, değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda birçok balık burcu için uzak yerler ve yurt dışı gündemi de bu ay itibariyle aktif. Bunu da belirtmekte fayda var. Buralardan haber gelebilir. Bu işlemlerle uğraşabilirsiniz gibi de gözüküyor. Kariyer hayatınızla alakalı da önemli değişimler olacaktır.